Ne zaman dinleyecek bu tipi Boran? Gülümü dalımı kırdı gidiyor perişan halime acıyor göre. Dersler sardı gidiyor Perişan halime acıyor gören Dersler bedenimi sardı gidiyor Sorarsa halimi Söyleme dedim Yaşlandım yoruldum Kalmadı tadım Bir garip fani Kadersiz adım Ölümcek ağını. Ördü gidiyor Sorarsa halimi söyleme dedim Yaşlandım yoruldum kalmadı tadım Bir garip faniyim kadersiz adım Örümcek ağrım örüdü gidiyor Kederle doldurdum yaralı döşü Ah, sırtıma yükledim dağları taşı elimden uçurdum yaralı kuşu Sıladan gurbete Vardı gidiyor Elimden uçurdu yaralı kuşum Sıladan burbete vardı gidi. Halimi Söyleme Dedim Yaşlandım Yoruldum Kalmadı Tadım Bir garip Faniyim Kadersiz Adım Ölümce Kalbini Durdugun diyor o, oh. seni söyleme dedim. Yaşlandım yoruldum, kalmadı tadım. Bir garip Faniye kadersiz adım. Örümcek alını ördüm